Merhaba, ben Meltem Girgin. Mevdi Hobi Sanat sayfasının yöneticisiyim. E, 2017 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi geleneksel el sanatları mezunuyum. Ahşap yakma alanıyla uğraşmaktayım. Bütün hepinizi davet ediyorum. Ben Fethi Durmaz. E, Silivri'de belediye bünyesindeki kültür merkezindeki e, biyografi çalışmalarımızı e, burada sergi açarak Erdoğan Hoca ve er, Abdullah Hoca'nın e, sayesinde bu sergiyi açmış bulunuyoruz. Burada e, ben kendim Levergazlıyım buraya e, yeni geldim. Fakat bana Erdoğan Hoca ve Abdullah Hoca çok yardımcı olurlar. Ayrıca da Silivri Belediyesi'nin kültür merkezindeki bu çalışmalarda arkamda gördüğünüz, yan tarafta gördüğünüz resimleri de e, benimdir. Beş tane resim. E, diğerleri de arkadaşlarımızdandır. E, sergiye gelmelerinizi bekliyoruz hepinizi. Saygılar, sevgiler herkese. C'est je